O müjdeyi kimse bilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul gece karanlığında efendisiyle halbet eder. Onunla münacatta bulunursa Allah kalbini nurani yıkılar. Sonra meleklerine şöyle der. Ey meleklerim kuluma bakın ki Gece karanlığında batıl ehlinin boş şeylerle oyalandığı ve gafillerin uyuduğu bir sırada benimle halvet etmiştir. Şahit olun ki ben de onu bağışladım. Allah'ın sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Kadın veya erkek her kul gece namazıyla nasiplenir. İhlas üzere aziz ve celil olan Allah için kalkar. Tam bir abdest alır. Doğru bir niyet, temiz bir kalp, huşu içinde bir beden ve ağlayan bir gözle Allah için namaz kılarsa, saygısını Allah Tebârek ve Teâlâ'dan başka hiç kimsenin bilmediği meleklerden dokuz safı arkasında karar kılar. Her safının bir ucu doğuya, diğer bir ucu ise batıya uzanır. Namazı bitince de o melekler sayısınca kendisi için, derece ve makam yazılır. Yine Resulullah buyurdu ki: Allahu Teala meleklere karşı üç kişinin varlığıyla övünür. Yalnız başına geceleyin namaz kılan, secdeye kapanan ve secde halinde uyuyan kimseyle. Allah onun hakkında şöyle buyurur: Kuluma bakınız ki ruhu benim nezdimde, bedeni ise benim için secde halindedir. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah kıyamet günü üç kimsenin yüzüne güler. Yatağında eşinin yanında uyuduğu onu sevdiği halde kalkıp abdest alıp camiye giden namaz kılan ve Rabbi ile münacatta bulunan kimse. Resulullah buyurdu ki Üç kimseyi Allah sever. Yüzlerine güler ve varlıklarına sevinir. Allah düşmanlarından bir grupla karşılaştığında Allah yolunda öldürülünceye veya Allah'ın kendisini galip kılıp ya da şerlerinden koruyuncaya kadar savaşan kimseyi. Allah bu kimse hakkında şöyle buyurmuştur. Kuluma bakın ki nasıl da benim için nefsini feda etti. Diğeri Güzel bir eşi olan, sıcak ve yumuşak yatağında uyuyan ama gece yarısı uygudan kalkıp şehveti terk eden, beni hatırlayan, benimle münacatta bulunan kimse. Oysa o yatağında uyuyabilirdi. Ve bir de yolculukta yoldaşları gece geç vakitlere kadar lakırdı eden, yorulunca da uyuyan ama kendisi, Kolaylıkta ve zorlukta seher vakti ibadet için kalkan kimse. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Gece namazı dışında kulun yaptığı her iyiliğin Kur'an'da sevabı zikredilmiştir. Gece namazı Allah nezdinde çok önemli olduğu için sevabını belli etmemiştir ve şöyle buyurmuştur. Yanlarını yataklarından uzaklaştırırlar. Yani kalkarlar, yaptıklarına karşılık onlar için saklanan müjdeyi hiç kimse bilmez.